Merhaba arkadaşlar, ekstra bir video çekmek ihtiyacı hissettim. Dün paylaşmış olduğum Ocak ayı burç yorumları ve yılbaşı hediyesi çekilişine büyük ilgi gösterdiniz ve yorumlar 500'ü geçti. Bu nedenle şu an haberdar olanlar ve çekilişe yeni katılmak isteyenlerin de hakkını almamak adına ben çekiliş şartlarını biraz daha genişleteceğim. Ancak yine aynı videonun altına ve yine aynı şartlarla yani instagramdan opikusastroloj hesabımı takip etmenizi isteyeceğim. Yine youtube kanalımı takip etmenizi isteyeceğim. Videoyu beğenmenizi ve aynı zamanda yine yorum yapmanızı aynı sisteme devam etmenizi isteyeceğim. Sadece bu defa 3 kişiye 200. 300. ve 500. yorum yapan 3 kişiye yeni yıla ilişkin öngörü haritası hediye edeceğimi söylemiştim. 10-15'er dakika ve hatta e, belki de bu e, hediyeyi YouTube kanalımdan da paylaşacağımı belirtmiştim. E, ben son katılım tarihini e, Ocak ayının e, ortalarına kadar ki bir süreçte e, sonlandıracağım için e, çekiliş şartlarını e, biraz daha genişletmek istiyorum. Çünkü bir günde yoğun bir talep oldu. Bu yüzden arkadaşlar e, çekiliş şartlarını genişletiyorum. 3 e, kişiye değil 5 kişiye çekilişte e, yeni yıl öngörü analizle hediye ediyorum. Bunun için de 1000. Ee, yorum yapan ve 2000. E, yorum yapan arkadaşlara eğer tabii ki bu kadar yorum olursa Ocak ayı burç yorumları videom ve çekilişi videoma 1000. yorum yapan ve 2000. yorum yapan arkadaşlara e, analizi yine de hediye edeceğim. Hatta e, ola ki 5000 yorum olur. Onun için de size ayrıca bir video hazırlamaya gerek duymaksızın o kişi için de yaparım arkadaşlar. Yani e, zannetmeyin ki hani çekilişi yapıp çekileceğim. Sizin taleplerine sizin ilginiz ne kadar yoğun olursa ben de ona o derece cevap vermeye çalışırım. E, sonuçta belli bir emek ve zaman ayıracağım ancak e, bu yoğun ilginiz ve desteğiniz beni çok mutlu ettiği için e, çekiliş kapsamını biraz daha genişletmek istedim. Her birinize teşekkür ediyorum çekilişe katılan arkadaşlara. Şunu da hatırlatmak isterim. Ben buradan e, bir sıralama yapacağım ve e, sıralamaya göre e, bir çekiliş e, yapılacak. E, kişiyi yayınlayacağım YouTube kanalımda arkadaşlar. E, dolayısıyla YouTube kanalımda yayınladıktan sonra bana ya Instagram üzerinden e, ya da YouTube'dan e, bir şekilde ulaşmaya çalışacaksınız. Çünkü ben tek tek ulaşamayacağım büyük ihtimalle. Eğer... E, o kişi yani belirtmiş olduğum kişi ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde bana ulaşmazsa ki bir hafta çok kesin bir süredir. Daha önce geçmişte bu tarz problemlerle karşılaştım. E, bu yüzden bir hafta içerisinde ben yayınladıktan sonra bir hafta içerisinde bana ulaşmazsa YouTube kanalımda video olarak yayınlayacağım. E, belki Instagram hesabımdan da yayınlarım. E, dolayısıyla bir hafta içerisinde ulaşmayan kişinin bir sonraki yorum yani 500. kişi eğer bana ulaşmazsa 501. kişiye e, hak kazanma şansı tanınacak. Dolayısıyla e, bu noktada e, kanalı takipte olmanızı da tavsiye ederim. Sonrasında e, çok geç bir tarihte bana dönüş sağlarsanız ne yazık ki e, bu haktan e, mahrum kalmış olacaksınız. Evet arkadaşlar 1000. yorum yapan ve 2000. yorum yapan kişiye e, de hediye edeceğim bir analiz söz konusu. Aynı analize hediye ediyorum şartlarımız aynı. Yine aynı videonun altına arkadaşlar. Bu videonun altına yazmayın. Çünkü bu videonun altına yazarsanız ben tasnif etmekte çok zorlanacağım. Bu yüzden farklı olan yani bu çekiliş videomu olan Ocak ayı burç yorumları ve yılbaşı hediyesi çekiliş var videomun altına yine yorum yapın. Lütfen bu videonun altına e, tabii ki başka konularda yorumlar yapabilirsiniz. Yeni video fikirleriyle ilgili veya yeni bir çekiliş talep ediyorsanız onunla ilgili yorum yapabilirsiniz. Ancak bu bir duyuru ve hatırlatma videosu olduğu için siz lütfen aynı videonun altına e, yorum Yapın. Bunu da ilk defa karşılaşanlar ya da e, kanalda ilk defa denk gelenler veyahut e, bir şekilde e, sosyal ile veya YouTube'la e, akşam saatlerinden itibaren e, iletişim halinde olmayanlar için paylaşıyorum. Onların da hakkının gelmesini istemiyorum. Bu yüzden eğer e, yorumlar 1000 ve 2000 sayısına ulaşırsa yeniden dediğim gibi iki kişiye daha e, 2020 e, kısa öngörü analizini hediye edeceğim. Doğum saniyinizde. Doğum saatiniz, doğum tarihiniz ve yeriniz belli olmak şartıyla eğer kendiniz için baktıramıyorsanız bir yakalınızın haritasına da baktırabilirsiniz. Her birinize bol şans, sevgiler arkadaşlar. E, kanalıma abone olmazsanız ve instagram hesabını takip etmezseniz şartları tam olarak sağlayamazsanız e, bu çekilişe katılmış sayılmayacaksınız. Bu yüzden lütfen şartları detaylı ve dikkatli biçimde dinleyin. Hoşçakalın.